Süper köpek kripto insanları kurtarıyor o oh, çok iyi biri hiç kötü biri değil hiç hiç değil hiç hiç değil o oh, o oh, o oh. Süper köpek kripto süper köpek kripto kötü biri değil ama kötülere karşı çok çok kötü çok çok kötü